Önce bir özetini hoş geldiniz. Birine özeti başlıyor. Dolar 16.80 milyon 17 milyon 17 milyon 17.6 milyon Borsa 2.406 ve bitcoin 19.827. Teknede yükselişte kapatılar. TNT4 İgor Tudor. İlk bir devre ekibi Marsilya'nın başına geçti değerli izleyenler. Barcelona'da transfer süreci devam ediyor. Andreas Charleston ve Milan daha sonra French KC'yi kadrosuna kattı. Bakan bilginin enflasyon açıklaması, enflasyon tahminlerimizi zorladı. Bu kadar artış beklemiyorduk dedi. Bakan bilginin milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama geldi. Yıl sonuna kadar çözeceğiz dedi. Özbekistan'da katılımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şok etti. Yalnızca iki yıl saat hayatta kalabildi. sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı. Arta bir yok. Pahasına fena başlayan gidebilir. TikTok Deliliğine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol şırt. Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren toba Büyüküstü'nün estetikli halde görüntülendi. Değerli izleyenler gel bilimci uzman kötü haberi verdi. Dünyanın ortasındaki çekirdekte ince inceleme vaat dediği ve bu haberimizde günün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.